Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars kutu açılımı yapacağız ama tablet telefondan yani evet ondan önce size bir şey sormak istiyorum arkadaşlar sizin kullandığınız tabletler telefonlar hangisi varsa tablet tabi ki tablet telefon dediğim tablet evet hangi tableti kullanıyorsanız veya önerilerinizi yazınıyorum kısmına ben de doğum günü hediye olarak babam bana tablet alacak. Ondan sonra oradan yapacağız kısa falan hep. Samsung gezerseniz en çok Samsung gezilirse Samsung kalacağım. Casper alacağım. Onlardan hangisi en çok yazılırsa onlardan. Ama benim için sağlamlık ve oyunu alması önemli. Ve hızı ne kadar iyisi o önemli arkadaşlar. Yani internet ne kadar çekiyorsa. Yani boyutu biraz büyük olması lazım şöyle. Benim normalde tabletim var da o bozuldu hem de biraz küçük tabi ben küçük olduğum için önceden ama oyunda yenilince sinirlenip yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni. biraz kötü şeyler like, çalabilirim tableti o yüzden yani yenisini alacağız bu seferkine daha da davranacağım hemen dilerseniz kutu açıklamına geçelim evet arkadaşlar Brawl Stars'ta baya bir güncelleme falan geldi Süpersen Güncelleme ileri falan bayağı hızlandırdı artık. Birkaç ayda, bir ayda veya haftada bir falan güncelleme gelebiliyor. Evet bugün sizlerle beraber 17 kutu, 17-18 kutu kutu açılımı yapacağız. Brawl Stars. Hemen geçelim arkadaşlar. Yeni güncelleme falan geldi. Artık arkadaşlar burada kutu yok. Brawl Pass diye bir şey geldi ona basacağız. Burada... Maç kazandıkça buradan ilerliyor ilerliyorsunuz ilerliyorsunuz arkadaşlar benim şu an gördüğünüz gibi 108 taşım var etkinleştir diyelim 169 taşım olması gerekiyor bu arada arkadaşlar sadece artık buradayken ve yani buralardan alabiliyorum elması falan o yüzden bayağı sıkıntı Hızlıca geçelim. İlk olarak kalan kutularını aça basacağız. Büyük aman küçük kutularımızdan başlayalım. Burada bir şey çıkmadı arkadaşlar. 8 bütün güç puanıyla. El primo'nun güç puanı çıktı arkadaşlar. Bana bayağı altın gerekli. Çünkü ben bu güç puanları çıkıyor ama ben bunu hemen harcamıyorum. Yani bu güç puanlarını basmıyorum. Biriktiriyorum. Korkla Carl'ın güç puanı çıktı. Hadi bismillah karakter gelsin. Hadi ya. 24 altın. Mortis'in güç puanı, beniminin güç puanı bu kadar. Arkadaşlar birazdan şu kutularımız ilk şuradaki şu an açtığım kutular. Aa yıldız gücü. Aksesuar. Yıldız gücünü, aksesuar. İşte bu. Ayı pensesi. Arkadaşlar ona benzer bir tane de yıldız gücü de var. İşte bu. Hemen arkadaşlar şurayı bir Şöyle kapatalım. Arkadaşlar hemen bakalım neymiş. Nerede Nita? Gel buraya Nita. Evet arkadaşlar. Bir şey daha göstereceğim size. Her şeyle yani o her şeyle alakalı. Nita ayısının ayı pençesi. Nita ayısının, ayısının yere, yere vurmasını sağlar. Bu vuruş ayının yakınındaki düşmanları. Sersi, sersemletir Maç başına kullanımak 42 Çok azmış iki de ya Arkadaşlar burada görevler var arkadaşlar Bu görevleri yapmanız gerek Yani yapmasanız da olur da Yapmanız daha iyi size Güç puanı falan veriyor O güç puanıyla ilerliyorsunuz falan Mesela Mortis'in Örnek vereyim Mortis'in mi Sıla Mortis'te 9 puan hasar ver Mortis'le oyna Arkadaşlar Mortis'le 900 puan hasar vermek acayip zor. Ama gidip mesela Mike'la yani Dynamo vermek biraz daha kolay Mortis'e göre. Evet arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar yeni bir tane oyuna karakter gelecek. Nani herhalde bizim futbolculardan kopyala çekmişler El Nando'dan. Arkadaşlar güzel en son bu gelmişti. şey olarak yani gale destek Kromatik mi? Arkadaşlar kromatik ilk defa geliyor oyuna Kromatik diye bir şey yok Yani hangisi nedir? Efsanevi den daha güçlüdür onu bilemem ama Kromatik şey Yani onu bilmiyorum Ender var süper ender var Destansı var başka bir sürü şey var ama O yoktu Evet hemen devam edelim İnşallah daha böyle bir sürü Aksesuar çıkarız Altın çıktı. Kaç altın görmedim. Poco'nun Daryl'ın yıldız gücü çıktı. 17 altın çıkmış. Hemen şuna da basalım. 16 altın Benim yıldız gücü. Aman yıldız gücü. Herhalde yıldız gücü yakında yapacağım. Herkese yıldız gücü diyor. Yıldız puanı. Evet. Daha var arkadaşlar. Yine hızlı bastığımdan göremedim. Tikli birbinin yıldız puanı yıldız gücü daha doğrusu 16 tane değil. Altın 13 altın yaralığın puanı birinin güç puanı Arkadaşlar bunları ben bu aralar güncelleme geldiğinde biriktirmedim. Aslında bu güncellemeden önce çek de işte vakit olmayınca çekemedim. 26 altın dört güç puanı. Bir tane altı güç puanı yani Valen'inle Brown. Son üç kutu önceki biriktirdiklerimden son üç kutu değil de. Binin güç puanı birinin jesinin güç puanı. 14'te altın çıkmış. Hadi şunu açacağız ondan sonra bir kutu açacağız. Arkadaşlar burada size bir tane de mega kutu da atacağım. Açacağız. Daryl'ın güç puanı, Barley'nin güç puanından bir de 18 altın çıkmış. Arkadaşlar şimdi bunu açacağız. Ne çıktı? Hadi aksesuar ya. Hadi aksesuar gönder. Hadi Süperten çıkmayacak. Arkadaşlar size bir şifre daha vereyim. Büyük kutuda veya mega kutuda Sonuncuda çıkıyor ya burası parlar parlar mı parlaması lazım öyle bir sürü ışık mışık çıkması lazım Hatta ben hatırlarsanız Aykut'la birlikte bir tane video kart böyle kutu açımı yapmıştık Duramam söyleyeyim ondan sonra devam edeceğim 65 <gülüyor> altın 15 8 bütün güç puanı El primonun güç puanı Dynamo güç puanı arkadaşlar demek istediğim şu Aykut'la çektiğimiz videoda böyle kutu açılmaydı. onu izleyin orada Max çıkarmıştım o köşeye Max çıkardığım ana bakın şu köşeye parıl parıl böyle parlıyor Aykut bulmuş bunu bana söyledi arkadaşlar sadece kutu açmayacağız böyle altın falan da alacağız çünkü artık öyle evet şimdi açtık hayır bir şey çıkmayacak arkadaşlar yani çıkması çok ihtimal bir de parlamadı. Peni'nin güç puanı. 48 tane altın. Frankın peni'nin güç puanı. Evet arkadaşlar bu 50 altın verecek, ödün yani. Kupa yolu gibi arkadaşlar bu da. Sanki bir tane kupa yoluyken iki kupa yoluna dönüştü oyun. Büyük kutu açıyoruz şimdi. Kaç altın? 57 altın baya iyi. Bibi'nin güç puanı. Buralar'ın güç puanı. Ya bari bonus ver ya. Hadi bundan çıkmaz biraz zor. Supercell bak bonus var Supercell. 10 yaşına girmiş zaten oyun. Ona özel versen ne olur sanki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu yani. Çoğu çıkardığım şey. Şey olarak Max gözüküyor. Oradaki yani deposu dolu. Evet arkadaşlar mega kutumuzu açıyoruz. Buradan bir şey çıkmaz. Arkadaşlar burada şu an 6 aa çıkabilir. Bir dakika çıkma ihtimali var da çıkmaz. Ben de öyle bir şans var ki çıkmaz. Çıkmaz. Bari bonus süper söylüyor. Ya. ya mega kutu açıyorum bir de. Özel 9 e altın Dynamite'ın El Primo'nun 8 bit'sin Frank Nita'nın da yıldız gücü. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Süperçak istemiyor ya. İstemiyor bana. Karakter vermek istemiyor. Hiçbir şey istemiyor ya. Evet arkadaşlar şimdi. 50 tane hangisine yatıralım arkadaşlar. Ee, en yakın benim şu an. Ben hangisine yatıralım? Nita'yı mı yatırsam. Kime yatırsam. Bilemedim ki. Neyse Nita'yı yatır gittim ya. Nita'yı maxlamam gerek arkadaşlar. Son birkaç tane falan Evet arkadaşlar kutularımızla devam ediyoruz son 4 kutu üç kutu gözüküyor da bir tane şey de daha Kupa yolunda da var. Hadi be bir şey var bar, bonus var Bon var bir şey varmıyorsan Bonus var bari ya 15- altın güç puanı bunun da güç puanı. Süpersel. Lütfen bak. 10 yaşına özel. Lütfen. Ver bir tanecik ya. Bir tanecik. Aksesuar ver. Çok bir şey istemiyorum bak. Aksesuar. 58 taş. Çıkmadı. Yani çıkabilir de çıkmayabilir de. Çıkmadı. Parıldamıyor ya. Parıldat şunu ya. Parıldat. Parıldat. daha elbette tamamlansaydı iyi olurdu evet arkadaşlar şimdi ben burada 74 olmuş bura ben burayı 400 yaptığımda buna geçeceğiz kaç oluyor 169 şu an benim 8 daha var yani bayağı var Hı -hı. buradan da açacağız hemen 20 tane 206 20, 20 gibi gördüm arada bayağı fark varmış Hadi lütfen, lütfen Supercell ya, lütfen ya, çıkar ya, bonus da yok, hiçbir şey yok arkadaşlar ya, hiçbir şey yok. Kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar, Yüklemeye yüklemeyi yüklemeyebilirsiniz. Bu da 150 son, bunu Nita'yı yatırsam başkasına mı, Nita'yı mı başkasına mı? 150 çok iyi çünkü 150, 150 ile tamamlanmaz ki mita. Keşke 50'sini şeyliye, diğer 50'sini başka ne? diğer 50'sini başka birine olsa da neyse Nita'yı yatırmamız lazım. Nita'yı maksatamamız lazım çünkü. Çok az kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mega kutu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kutu kasmam çok kolay bir şekilde. Arkadaşlar da var. Arkadaşlar sadece çıkartmanız gerekmiyor. Bazen çok nadir de olsa buraya, markete geliyor. Arkadaşlar süper ender Ne yes, alacağız ender İstesem 8 taş yatırıp Alırım da 80 taş. Ben onun yerine sizin için Biriktirmeye çalışacağım Buradan sonra buna Basacağız alacağız sonra Buradan geleceğiz arkadaşlar Bunu alacağız mega kutuyu Büyük kutuyu alacağız buradan Üstte gözüken hepsini alabileceğiz Evet arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim en çok istediğim şeyi de göstereyim oyuncuyu. Spike. Ar bir de arkadaşlar Spike çıkmasın ama. Cin çıksın ya cin ayrı seviyorum arkadaşlar. Cin çıkarsa çıldırırım yani o derece. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yüklerseniz kulübüm Hulk'a da katılmayı unutmayın. Hulk'lar Hulk böyle bir Arkadaşlar Aykut ismini karantina karantinada ya ondan evet arkadaşlar ismim çılgın başkanım Eğer katılırsanız sizi başkan yardımcısı falan yapabilirim bu arada şu an açık gereken kupa 0 ama yakında 800'e yükseltceğim yani yani o yüzden kaçalım evet arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Evde kalın. Takın. dışarı çıkmayın. Çok büyük mikroplar var dışarıda.